Bugün 26 Şubat 2023 Pazar güneş günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Balık burcundaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Yumuşak ve hassas enerjiler sevdiklerimizle yakınlaşmamızı ve mutlu paylaşımlar yapmamızı sağlayabilir. Uykumuz derinleşebilir. Bilinç dışından gelen enerjiler rüyalarımızı ve sezgilerimizi de güçlendirebilir. Empati gücümüz artabilir. Ruhsal ve sanatsal faaliyetler için de sabah saatleri çok uygun olabilir. Boğa burcundaki ay, öğleden sonraki saatlerde Satürn ve Plüton'la yaptığı güçlü açıların ardından 17.42'de boşluğa girecek. Görev ve sorumluluklarımız ciddi ve kararlı bir ruh hali verebilir. Aile büyükleri ve otorite figürleriyle ilgili konular ve ilişkiler de bugün gündemimizde olabilir. Güven ihtiyacımız güçlü figürlerden destek beklentilerimizi artırabilir. Ay 18.47'de İkizler burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte akşam saatleri hareketlenebilir. Meraklı enerjilerle yakın çevremize daha fazla iletişim kurabiliriz. Haber trafiği artarken sevdiğimiz kişilerle konuşabilir, yazabilir, yeni bilgiler öğrenebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.